Bugün 5 Ocak 2023 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay sabah 3.07'de Satürn'e yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Günün büyük bölümünde ay önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Merkür ve Mars'ın retro hareketi nedeniyle zihinsel enerjimizi herhangi bir konuya odaklamada zorlanabiliriz duygusal iniş çıkışlar, kararsızlık ve belirsizliklerle karşılaşabiliriz geçmişe ait konular zihnimizi bugün daha fazla meşgul edebilir ruh halimiz biraz gergin ve huzursuz olabilir sabah ve öğle saatlerinde önemli iş ve görüşmeler yerine rutin konularla ilgilenebilir dinlenmeye ve bize keyif verecek faaliyetlere zaman ayırabiliriz bugün oğlak burcundaki güneşle boğa burcundaki uranüs arasındaki üçgen görünüm etkinleşiyor Yeni ve farklı konulara ilgimiz artarken özgür ve sıra dışı davranışlar gösterme eğiliminde de olabiliriz. Kişisel yaratıcılığımız ve orijinal fikirlerimizi uygulama konusunda daha cesur davranabiliriz. Ay 17-14'te Yengeç Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren güvence ihtiyacımız artarken duygularımıza da odaklanabiliriz. Önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, ailemiz, evimizle ilgili konular daha fazla gündemimizde olabilir.